Merhabalar, iç varis ürnen kılcal damarlar. Kılcal damarların tedavisinin haricinde altta yatan nedeni ne olduğu konusunda size güzel bir animasyon açıklamalarda bulunacağım. Bacak toplar damarlarımız ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi derin toplar damarımız, hemen onun yanında da bir yüzeyel toplar damarımız var. Ve bunların arasında bağlantıyı sağlayan bağlantı damarları var. Bunlara perforan bağlantı damarları da veriliyoruz. Yani bir yerde bir sıkıntı olursa öbür tarafa kan akımının geçmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş gayet güzel bir sistemimiz var. İşte hep söylediğimiz gibi direkt kılcal damarlara müdahale edip tedavi etmektense lazer, skleroterapi, radyo frekans öncelikle bir ile alttaki damarlar ne durumda onu bir kontrol etmek gerekiyor. Burada en önemli sorun bu gördüğünüz kapakçık. Bu kapakçık normalde kapanması gerekiyor. Kapanıp Aşağıya doğru kanın geçişini engellemesi gerekiyor. Yoksa kan hep aşağıda birikir. İşte bizim sıklıkla karşılaştığımız bir numaralı senaryo bu. Bir numaralı senaryoda bu kapakçıkta bir bozukluk ortaya çıkıyor. Özellikle damarın genişlemesiyle beraber kapakçık tam kapanmıyor. Ve bunun sonucunda aşağıya doğru bir reflü kaçak meydana geliyor. Ve bu kaçakla beraber bu sefer bağlantı damarlarından yüzeyel sistemden derin sisteme veya derin sistemden yüzeyel sisteme bir Kan geçişi başlıyor ve bu kan geçişi sonucunda toplar damarda basınç artışıyla beraber ciltteki kılcal damarlar genişliyor ve görünür hale geliyor. Gördüğünüz üzere bu dışarıda bütün kılcal damarlar varsa öncelikli olarak ultrasonografi ile aşağıdaki toplar damar ne alemde, kaçak var mı, damar genişlemiş mi mutlaka ve mutlaka ona bakmak gerekiyor. Aksi takdirde yaptırdığınız tedavi bir müddet sonra işe yaramıyor. Tekrardan yeniden kılcal damarlar ortaya çıkıyor. Şimdi bir başka senaryoda da şöyle bir şey var. Bir adım ilerisinde var olan bu örümcek damarlar genişliyor. Ve kanı tekrar aynı sisteme geri gönderiyorlar. Ve böylelikle bir kez daha... Fazla bir kan akımı oluyor ve tekrar kapaklar genişliyor. Kaçak daha çok artıyor ve sonuçta gene kılcal damarlar genişlemeye başlıyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eve gelen ana su borusundaki basınç artışı ne olacak? Musluklarınızın damlamasının nedeni olacak. Ve biz hep ultrasonografi ile bu damar ne kadar genişlemiş ki 5 mm'nin üzerindeyse ve 3. ve 4. dönemde bir Kaçak varsa mutlaka buna müdahale etmek gerekiyor. Çok ileri dönemlerde tabii ki bu damar genişlediği için ve kan biriktiğinden dolayı pıhtı olma olasılığı yüksek. Eğer bu pıhtı kasık düzenin üzerine doğru çıkarsa oradan akciğere doğru gidip akciğer embolisi dediğimiz sıkıntılı bir tabloya da neden olabilir. Bu herkeste olacak diye bir kaydı söz konusu değil, düşük olasılıkta da böyle bir risk var. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? İlk önce bu altta yatan nedeni ortadan kaldırmamız gerekiyor. Şöyle ki efendim, eğer bu nedeni ortadan kaldırmazsanız kılcal damar tedaviniz bir müddet işe yarar. Sonra tekrar yeni kılcal damarlar ortaya çıkar. Şimdi öyle ameliyat gibi bir şeyle uğraşılmıyor. Ultrasonografi altında bu damara bir kateter yerleştiriliyor. Ve bu kateterden ana kapakçının olduğu bölüme kadar ilerleniyor. Ultrason altında kontrol ediliyor. Ve daha sonra buraya ya yapıştırıcı, ya lazer ya da radyo frekansı uygulanıyor. Ve o kapakçık ve onun altındaki 10-15 santimlik bölüm kapatılıyor. Aşağıdaki bölüm, yani bakın burada diz altındaki bölüm tamamıyla normal olarak işlevini görüyor. Diz altındaki damarlar da 1-2 sene içerisinde yavaş yavaş kayboluyor. İşte bunu hallettikten sonra o zaman kişiye özel estetik varis tedavisi yapılabilir. Bunun içerisinde elektrokoagülasyon yöntemi var. Gayet başarılıdır. Ek olarak da lazerlerimiz var. Endiyak lazerimiz. Bu da ek olarak tedaviye tamamlayıcı olarak uygulanabiliyor. Bir de skleroterapimiz var. Daha büyük çaplı damarlar söz konusu buna da köpük uygulayarak bu damarların ortadan kaldırılması için yardımcı oluyoruz. Tabii ki şunu söylemek lazım, her hastaya farklı tedaviler uygulanabilir. Ama dediğim gibi birkaç seanstan sonra ancak gerçek başarı ortaya çıkar. Bazen 3-4 seansta gerekebiliyor. Mutlaka ve mutlaka varisiniz varsa bir ultrasonografi yaptırmayı unutmayınız efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.